Değerli arkadaşlar, Ben Astrolog Arif Aydın bugün size Pluto Kova Burcu ve Pluto transitleriyle alakalı bazı bilgiler anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar, Pluto Kova Burcuna geçiş yapıyor ve Pluto Kova Burcunda neler getiriyor, neler götürüyor, bununla alakalı herkes onlarca soru soruyor ve araştırıyor. Bununla da ilgili biz de birkaç kelam yapalım diye siz değerli arkadaşlarla böyle de bir sohbet videosu çekelim diye düşündüm. Arkadaşlar Plüto biliyorsunuz Akrep Burcu'nun gezegeni olarak biliniyor. Mitolojide de Hades olarak biliniyor. Hades ve o Hades meselesi var ya hani Hades'ten taharet denir, necasetten taharet, setre avret, vakit, niyet, istikbali kıble. Bu namazın şartlarında böyle bir şey vardı. İşte oradaki Hades arkadaşlar o Hades işte bu Hades arkadaşlar. Nasıl hocam? Evrende enerjiler sürekli gezerler. Bunlara siz meleki kuvvet deyin, karakter enerjileri deyin, bilinç deyin, tamam mı? Mesela diyelim ki bir oğlak burcundaki biriktirme hissiyata arkadaşlar ne de vardır, bir karınca da da vardır. Demek ki burcum oğlak sadece ben biriktiriyorum değilmiş. Ne de biriktiriyormuş, karınca da biriktiriyormuş. Peki karınca seni kadar bilinçli mi? Tabii ki de değil. Ama Aynı evrensel bilinçten o da nasibini alıyor ve kendisine has karakterde ve kaderde yoluna devam ediyor. Kaderde. Kader neydi arkadaşlar? Süreçti. İşte arkadaşlar bu Plüto astrolojide bizim ya da evrenin kıskançlık, hasitlik, fesatlık ve buna benzer bazı negatifsel kuvvelerin adeta bir sembolik anlatımı ve bulunduğu yeri arkadaşlar çürütüyor çürütüyor derken hani dönüştürüyor bu dönüştürüyor çürüterek dönüştürüyor nasıl hocam hani bazı astrologlar diyor ki hocam dönüştürüyor onlar kibarca söylüyorlar ama aslında bir tane hani espri olsun diye instagramda görmüşsünüzdür bir tane laf var ya bir gün gelip öleceksin sonra Diyor bir ot olup ya şöyle pardon <gülüyor> bir gün gelip öleceksin. Sonra e, toprağa karışacaksın. Sonra bir ot olup yiyeceksin. Bir, bir, <gülüyor> bir ot olup yiyeceksin. E, sonra bir inek gelip seni yiyecek. Sonra da diyor sıcacık bir bok olacaksın diyor. Yani e, bu esprili böyle bir dille anlatılan bir şey. Yani affı, affınıza sığınıyorum. Yani bir gün gelip öleceksin. Sonra bir ot olup biteceksin. Sonra bir inek gelip seni yiyecek. Sonra da diyor sıcacık bir bok olacaksın. Buradaki işte dönüşüm işte tam olarak bu arkadaşlar. Evrendeki hiçbir enerji yoktan var edilemez var olan enerji yer değiştirir diyor termodinamiğin ikinci kanunu. İşte bu termodinamiğin ikinci kanunu arkadaşlar sadece termodinamikte geçmiyor değerli arkadaşlar. Peki ya nerede geçiyor hocam? hayattaki manevi ve işte bahsettiğim kuvvesel enerjilerde de geçiyor. Dolayısıyla da o enerji sizin özellikle psikolojik yapınızda ciddi şekilde bir değişime neden oluyor arkadaşlar. Hocam bu psikolojik yapımızda değişime neden oluyor? Peki dünyada mundane astrolojide değişime neden oluyor mu? Ülkelerde şunlarda bunlar. Tabii ki oluyor. Mesela Plüto'nun arkadaşlar. Plüto Mesela geçtiğimiz dönemde Oğlak Burcu, şey, Burcu'nun 27. derecesinden geçti ki e, Plüton'un en güçlü olduğu yer 27 derecedir. Orayı dönüştürdü ve çok sert girdi. Nasıl sert girdi? Eğer sizlerin haritasında herhangi bir şekilde Oğlak Burcu'nun 27 derecesinde bir gezegeniniz varsa ya da Oğlak Burcu'nun 27 derecesinde bir güney ay düğümünüz varsa arkadaşlar ki Oğlan 27 derecesinden geçtiğinde sizin artık o alandaki o güne kadar getirdiğiniz düşünceler tam anlamıyla iflas etmiştir. Çürümüştür. Artık hayata ve hayatın bütünle hizmet etmiyordur değerli arkadaşlar. İşte Onların artık değişme zamanı gelmiştir ve Plüto orayı ne yapıyor? Çürüterek değiştiriyor. Peki bu çürüterek değiştirmeyi biraz daha açarsak bazı şeyler vardır hayatımızda. Tutunarak, onlara tutunarak gideriz. Özellikle geçmişimizdeki bazı konular, geçmişimizdeki hayata bakış açımız, geçmişimizdeki değişmezlerimiz, geçmişimizdeki sabit fikirliklerimiz. Onlara deli gibi sıkı sıkıya tutunuruz. Onlara tutundukça Geçmiş bizim yakamızı bırakmaz Ama artık o geçmişteki bazı konular Hayatınıza hizmet etmemeye başladığında Ve hayatın bütünü Sana der ki Onları Bırakacaksın Ondan kopacaksın Aynı Bir çocuk düşünün bebek Ne yapıyor ağzını meme emiyor Ve meme emerken Artık hani 2 yaşına geldin, bu memeyi bırakman lazım diyorsun. Çocuğu elinden memeyi aldığın zaman ne oluyor? Çocuk bir yoksunluk çekiyor. Değil mi? Ve ağlamaya başlıyor. İşte Plüton'un etkisi arkadaşlar, sizi bağımlı olduğunuz alanları bıraktırarak ve orada bıraktırma esnasında yoksunluk çektirerek acıyla, acıyla sizi o alandan kopartma eğilimine geçer. Bundan dolayı da arkadaşlar bundan dolayı da sizin o alandaki geçmişe ait düşünceleriniz sizin benliğinizi oluşturduğu için çünkü geçmişiniz sizin için önemli. Neden önemli? Geçmişiniz olsa olmasaydı, geçmişiniz olmasaydı siz kimdiniz? Cevabı duyar gibiyim. Hiç kimse çünkü geçmişinizi sıfırladığınız anda siz hiç kimse olursunuz. Demek ki ego benlik varlığını geçmişten alıyor. İşte Plüto arkadaşlar sizin o egonuzu oluşturduğunuz dönemde ki bu ego sıfırdan altı yaşa kadar genel bir safhada oluşur. Bu oluşturduğunuz dönemde bazı hatalı düşüncelerle oluştuysa kendi benliğinizi bir şeylere endeksleyerek oluşturduysanız ve o oluşturduğunuz şeylerde bağımlılık duyguları varsa ve bunlar inançtan ziyade bağımlılık temelli ise rutinlere girmişse mesela sigara içen bir adam düşünün. Her gün on bir tane sigara içiyor. Her gün sigara içiyor. Ve artık sigara onun için normalize olmuş. Ne oluyor diyor. Sigara içiyor. Ama sigara çok zararlı. Sigara bir uyuşturucu. Ve uyuşturucuları kullanırken değil kullanmadığınızda acısını çekmeye başlarsınız. yoksunluğunu çekmeye başlarsınız. İşte Sigara ya da çeşitli zararlı malzemeler bu şekilde yoksunluk çektir. İşte artık o Pluto size geldiği zaman sizin ciğerleriniz çürümüştür. Doktorda tedavi olma dönemleri başlamıştır ve sizi çürütüyordur. Dersiniz ki ben ölüyorum. İşte Pluto öldürür. Neyi öldürüyor? Ego'yu öldürüyor. 27 derecede gezegeniniz varsa onun size etkisini öldürüyor. Tamam mı? Yani peki hocam bu hangi aralıkta tarihte oldu? 15 Ocak 15 Aralık yani 2022-15 Aralık'tan 2023-15 Ocak tarihleri arasında bir aylık süreçte bazılarının anasından emdiği süt burnundan geldi. Kendi doğrularını dayattı dayattı. Hiçbir işe yaramadı ve ters tepki gösterdi. Onun çevresi ters tepkiler gösterdi. O da e, anlayamadı o da inanamadı. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar Plüto bulunduğu yere necasetleştiriyor. Boka çeviriyor tabir yerinde ise. Ama neden çeviriyor? Bak diyor bu pis. Bunu bırak. Temizle. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bundan dolayı ve enerji yer değiştiriyor. Şimdi hocam Plüto Kova burcuna geçecek. Evet. Peki Plüto Kova burcuna geçtiğinde neler olacak? İşte tam burada arkadaşlar şöyle bir durum devreye giriyor. Kova toplum demek astrolojide temelde ve aynı zamanda arkadaşlar demek ve aynı zamanda sosyal çevre demek ve 11. evin konularını bize ifade ediyor. Ve bunun yanında arkadaşlar da bireysel bir gezegenden ziyade kitlesel bir gezegendir. Belli bir jenerasyonu ilgilendirir. Ve Plüton'un arkadaşlar dönüşü 180 yıl gibi belli bir süreçte olduğu için ve Plüton'un keşfi de çok eski olmadığı için Plüton'un tam döngülerinde dünyada oluşan olayları çok aşırı derecede bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir dönem var. Mesela Rönesans dönemi. Rönesans döneminde ne oldu arkadaşlar? Eskiyle alakalı klişeleşmiş geleneksel yapı ve kafalar bitti, yerine bilim, teknoloji ya da buna benzer durumlar geldi. Kovaya geçtiğinde ise arkadaşlar toplumların gelenek, görenek, adet ya da buna benzer bazı çürümüş ya da hayata hizmet etmeyen bir takım fikirlerini bunları çürütecek ve bunların yerlerine yeni fikirler ya da mevcut fikiri güncellemek için Mevcuttakini önce bir çürütmesi gerekecek. Tamam mı? Ve Plüton'un kovadaki geçişini Uranüs'ten bağımsız düşünemezsiniz. Uranüs boğada, videom var benim Uranüs boğada 7 yıllık bir döngü arkadaşlar bu. Oradan Uranüs boğada neler olacağını bakabilirsiniz. Anlatmıştık daha önceden. İşte depremlerde, işte ekonomik krizlerde. Ne oldu dünyada? Kapitalizmle ilgili ki boğa para demek, maddiyat demek, Uranüs de girdiği yere aniden ve beklenmedik bir şekilde patlatıyor. Ve ne oldu? Dünyada enflasyon oldu, değişik ekonomik krizler oldu, bir sürü şeyler oluştu. Şimdi boğadan çıkacak, ikizlere geçecek Uranüs. Tamam mı? Yani Pluto kova transiti esnasında Uranüs ikizlere geçecek. Bakın bu çok önemli. İşte o çok önemli. Uranüs ikizlere yakışır. Neden? Çünkü Uranüs zaten kovanın e, gezegeni olduğu için ikizlerde de ön yargılı olmayan bir düşünce sistemi olduğu için enerji olarak ikizler enerji, ikizler burcun diye düşünmeyin. Dolayısıyla orada zeka ve buna benzer işte yapay zekadan tutun da birçok konu çok büyük bir şekilde değişmeye başlayacak. Ve bizim e, inanç sistemlerinden tutun da Bildiğimiz bazı geleneksel yapıların zaman içerisinde artık hayatın bütününe hizmet etmediği için insanların dönüp bakmadığı bir alana doğru kayacak. Mesela bir zamanlar Henry Ford motorlu bir araba yaptı, atsız bir araba yaptı ve o dönemde insanların bir arabanın atsız gidebileceğine dair bir inancı yoktu, bir düşüncesi yoktu. Henry Ford zaten şöyle diyor, eğer diyor, insanların diyor dediğine baksaydık diyor, asla diyor, atsız bir araba yapamazdık ve onların dediğiyle gitseydik diyor, dünyanın en hızlı giden atlı arabasını yapardık diyor. İşte, bunun gibi arkadaşlar, değişim ve dönüşüm zamanları oluyor. İşte bu yüzden de toplumda aydın dediğimiz, ondan sonra bilgili dediğimiz insanlar ya da Einstein gibi Hani çatlak profesör vardır ya, çatlak profesör. İşte o çatlak profesör neden çatlak profesördür? Çünkü onun marjinal fikirleri vardır, aykırı fikirleri vardır. O yüzden de aykırı fikirleri olan insanlar her zaman dinlenmelidir toplumda. Çünkü o aykırı fikirler insanlara beyin jimnastiği yapar, yaptırır. Ve o insanlar da o toplumda bir level, bir level öteye gider. Yoksa arkadaşlar level olarak atlayamayız, geçmişe sıkı sıkıya tutunuruz. Geçmişe sıkı sıkıya ne kadar tutunursak o kadar da çok acı çekeriz. O kadar çok acı çektikçe ego bir yerde ölmek zorunda kalır ve toplumsal da ölmek zorunda kalır. Bundan dolayı da bayağı sıkıntılar olur. O yüzden de gelişim, tekamül ciddi anlamda önem arz ediyor toplumların gelişimleri için. Ve Pluto Kova Transit'inde bir sürü tabii ki şey olacak, ancak şunu söyleyebiliriz bu bölüm için ki bu Pluto Kova Transit'in birinci bölümü olsun. Sizleri de fazla sıkmayalım. Özellikle son dereceleri yani dönüşümlerin son derecelerinde arkadaşlar ve 5 derece çünkü şöyle düşünün hani Haç'ta Kabe'yi tavaf ediyorsunuz ya ne oluyor yakından tavaf edince hızlı dönüyorsunuz. Uzaktan tavaf edince geç dönüyorsunuz işte Pluto'da güneş sisteminin en sondaki gezegeni ve en sondan dönüyor ve dolayısıyla da arkadaşlar 5 derece orp ve plütoya yakışıyor etkileme olarak ve plüto 5 dereceyi aşağı yukarı 1 yılda e, gösteriyor etkilerini. Ve e, geriye dönük hayatınızda plüto etkilerini 1 yıllık hani kavuşumlardan 5 derece önce etkilerin rüzgarlarını almaya başlarsınız. Evet, böylece plüto kova transitinin bu giriş bölümü olsun arkadaşlar. Bununla da alakalı devamını getirelim sizlere. Ben Astrolog Arif Aydın arkadaşlar ve kanalıma abone olduğunuz için ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Astroarif.com web sitemde astroloji eğitimleri, kişisel gelişim ve buna benzer birçok konular var. Aynı zamanda doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz, benim, te, benimle telefonla temasa geçebilirsiniz WhatsApp'tan 0543 20 444 şu anda ekranda gördüğünüz e, numaradan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Pluto Kova konusunu uzun uzun konuşacağız. Çok konuşacağız. Çünkü çok zaman. Çünkü çok zamanla olacak bir şey. Ve e, şimdiden e, çok uzun zamanları dar bir alana kilitlemeyelim. Bakalım Neler olacak neler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.